Evet arkadaşlar tekrardan merhaba kanal ve videoma hoş geldiniz. İlk olarak beni tanımayanlar için ben Melisa bu da kelebekle oynayan arkadaşımız da benim lütünün sultan pıfağını yokum. Evet <gülüyor> şimdi arkadaşlar size minik bir tip vereceğiz. Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere kalamar kemikleri bir süre sonra kalamar kemiklerini tutturduğumuz aparatlar var bazı aparatlarda duramayabiliyor bunun için size bir tip vereceğiz benimkini lokumu yere düşürüp kırılmıştı kalamar kemiği o yüzden de ufaldım. ve şimdi o yüzden e, kullanılamayan takamıyorum oraya geri o yüzden bir önerim varsa hemen size alt kamerayı alıyorum evet arkadaşlar kalamar kemiklerimizi bu şekilde e, parçaları haline getiriyoruz bunu bir bıçakla yapabilirsiniz ben bıçakla yaptım. Böyle tık tık tık tık tık doğrayalım. Bu arada küçük çocuklar lütfen dikkat etsin. Ailelerin gözetiminin altında yapsınlar. Buradan doyururum Böyle şu şekilde parçalara getirin. Faya tozla getirmeyin ama minik minik parçalara getirin. Toz olursa bir işimizi görmez diyebiliriz. Yani böyle kuşların yem boyutunda da denilebilir. Şöyle göstereyim size bir tane. Böyle. Ya da böyle. Bu şekilde parçalar yeterlidir. Şimdi arkadaşlar tabi ki de lokumun yemlikleri yanında. Buraya da ışkısı gelmiş onu almamız lazım. Gözden kaçırmışım. Ayağına gelmemiz gerekiyor bu ışkıların. Çünkü ayağın mantarı olabilir kuşlarınızın. O yüzden lütfen dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu kalamar kemiklerinden şöyle bir tutam alıyorum. Ve bir yemliğe koyuyorum. Bir tutam daha alıp bu sefer diğer yemliğe koyuyorum. Ve bunları çay kaşığı ile falan da yapabilirsiniz ben emniyette karıştırır böyle gözükmeyecek yere kadar bunu da karıştıralım şimdi kaldıklarımız da en kenarlara geliyorum kafama geldi bak yemeklerim burada lokum evet ve şimdi bunları karıştırıyoruz gelecek misin aşkım arkadaşları gözüküyor Arkadaşlar videonun açıldığını herhangi bir şekilde anlıyor ve terk ediyor burayı. Hiçbir şekilde kadrajda durmayı sevmeyen yani. bir kuş neden hiç bilmiyorum. buradan biraz daha alıyorum ve tabii ki de yeniden bırakıyorum iki taraftan. Gel aşkım. Ha, geldik. Gel bak kelebekle oynuyorsun arkadaşlar böyle bir şey var tişörtümde çok oynuyor. Ne yapınca bunu Şimdi yeniden karıştırın ve yemin her yerine, kenarına, köşesine her yerine gitmesine dikkat edin. En sonunda da yukarıda da kalacak şekilde bırakıyorum biraz. Ama bütün yemek karışmış olması lazım. Payediyorum iki yemneye de. Bakalım. Ve son karıştırmam bu da. Evet arkadaşlar sonuç olarak şöyle oluyor. Bunu birazcık daha karıştırabilirim belki. Bu şekilde. Bu şekilde. İsterseniz lokumu da alıp bir deneyelim bakalım. Bir yiyecek mi? Arkadaşlar ay direkt atladı. Zaten lokum kalamak çok seviyor. O yüzden direkt olarak yemeye başladı. Kalama kemine bayılan bir kuş. Bazı kuşlar hiç yemiyor ama bu kuşumuz bayılıyor, gerçekten bayılıyor. O yerim seni. Açıkmamıştı da aslında yani yeni yemek yedi. Garip ama yiyor yani. Ben bu taktiği daha önce de yapmıştım. O sefer yine azıcık kalmıştı ama kırılmamıştı o zaman anne kullanmışım evet bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz dışarıdan e, kuşunuza ödül olarak vermek için çekirdek kaldığınızda büyük patik paketlerin içinde oluyor ve e, yani o kuşunuz dışarıdayken ondan kullanmak gerçekten zor olabiliyor ben onları alıyorum arkadaşlar şöyle kutular var bu aslında ilaç kutusu galiba ama hiç kullanılmamış şu şekilde daha üstüne gramajı mı ne yazıyor şuralarında işte bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Buradan alıp veriyorum. Çok kolay oluyor. Kapağı da var zaten. Ve de arkadaşlar size galiba lokumda daha önce hiç görmediğiniz bir şey göstereceğim. Şu gözükmüyor. Ama lokumun kuyruğunda arkadaşlar neon böyle minik minik çizgiler var. Zaten bu bütün alakta bazılarının tüylerinde direkt bütün kanatların oluyor ama lokumun sadece kuyruğunda var. Nasıl gösterebilirim Çünkü hiç gözükmüyor. O kadar ince ki. Belki bir gün böyle ışık çok güzel olduğunda gözükebilir. Komitme. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoma kadar görüşürüz. Bay bay.